Herkese merhaba, uzman doktor Hüray Hügül Klinik'den herkese harika bir gün diliyoruz. Bugün askı ile yüz germe işlemi uygulayacağız. Hastamızın yüzünü ameliyatsız bir şekilde askılarla biraz sonra geleceğiz efendim sizlerin huzurunda. Ama öncelikle çok önemli sorularınız olduğu bana söylendi. Evet Hemşire Hanım nedir bu sorular? Hocam niçin böyle giyindik? Niçin böyle giyindik? Hatta biraz sonra bu eldivenler çıkacak ve buradan tam steril eldivenleri de giyeceğiz. Evet bu açık kart falan değil. Gayet rahat aynenin içinde yapılan bir işlem. Ama lütfen bu şekilde giyinmiş gayet sterilite hijyene dikkat eden ortamlarda yapılmasına dikkat edin bu iş çocuk oyuncağı değil gerçekten hijyenik steril ve hastanın mikrop kapmaması için yan etki yaşamaması için maksimum ihtimamın gösterilmesi gereken bir konu üstüyle başıyla saçı başı açık bir şekilde Yüze ip takılmaz arkadaşlar. Bu eğer takılırsa hastanın hijyeni bozulabilir, hasta enfeksiyon kapabilir, yan etki olabilir. Tüm bunlara dikkat etmek için biz elimizden geldiğince hijyenimize ve steril giyinmeye dikkat ediyoruz. Ama tabii ki illaki çok steril yapılması gereken açık kalp nakli gibi, beyin ameliyatı gibi bir şey değil. Fakat ne kadar dikkat edersek yan etkileri o kadar azaltabiliriz. Evet. Diğer soru. İşlem yapıldıktan sonra iz kalıyor mu? İşlem yapıldıktan sonra iz kalmıyor. Kesinlikle hastamızda iz kalmıyor. Ee, hanımefendinin bir ay önce e, yüzüne kılıcı askı taktık zaten. Herhangi bir iziniz kaldı mı Ayşe Hanım? Yok kalmadı. Kalmadı. Hiçbir iz kalmıyor. Çünkü gizli yerlerden yapıyoruz. Ee, kulağın arkasından ya da saçın içinden yapıyoruz. Kesinlikle hiçbir yerde iz kalmıyor. Yüzünüzde hiç kimse, anneniz dahi sizin bir işlem geçerini anlayamayacak derecede işlemden sonra hiçbir iz kalmaz. Tabii ki ilk birkaç gün biraz hafif ödem olabilir. Oturması gereken ufak bir süreç vardır. Bu geçinceye kadar minik değişiklikler olabilir. Ama bizim dediğimiz süreler geçtikten sonra, 3-4 hafta sonra kliniğimize geldikten sonra hiçbir kalıcı izin kalmadığını ve yüzünüzün gerildiğini göreceksiniz. İşlem sonrası dikkat etmemiz gerekenler nelerdir işlem sonrası nelere dikkat etmeliyiz Evet bir kere Eğer emilebilir askı taktıysak üç gün kalıcı askı taktıysak beş gün bazı yasaklarımız var nedir bu yasaklar yere inmek banyo yapmak ağır spor hamam sauna duş yasak bunlara dikkat edeceğiz ve özellikle ilk üç hafta yüzüstü yatmayacağız Artı yüzümüzü böyle masaj yapıcı, ovalayıcı hareketlerde bulunmayacağız. Ve ağzımızı çok açmak gereken aşırı gülme, havuç yeme, elma yeme gibi e, özellikle iplerin oturduğu yerde onların yerinden e, oynamasını sağlayacak hareketler yapmayacağız. Evet, şimdilik sorularımız ve cevaplarımız bu kadar. Hoşçakalın.